Yürmeye devam edeceğiz. Şimdi sınav kaygınızı on üzerinden bir değerlendirelim. Bu arada ben Doktor Ekrem Topas sınav koçuyum. Ot bir mezuniyim, acizlerim onu da bir beyan etmeden geçemeyeceğim. On üzerinden kaç sınav kaygınız? kalmadı kaldırsın veya eksi kaldırsın. 15. O zaman 15'ten başlamamız lazım. Demek ki çoğunluğu 10 üzeri yer alıyor. Peki hangi elinizde o zaman ilk darbeyi vuralım sınav kaygımıza. Bizim amacımız sınav kaygımızı tamamen yok etmek değil. Sınav kaygısını dengede tutup optimum ve maksimum faydayı elde etmek. Bundan dolayı Onlar da biliyorsunuz aranızdaki birer psikolojik danışmanlar daha çok teoriden çok artık 12 yıl çalıştınız, gidindiniz, uygulamaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bundan dolayı sınav kaygısına hepinizin önünde bir kalem veya bir silgi herhangi bir obje var mı bir görelim. Bir kaleminiz varsa sınav kaygınızın bir kalem gibi olduğunu düşünün. geriye geldikten sonra gözlerinizi kapatıp uzaklaştırabilirsiniz. Şu şekilde sınav kaygınız bu diyelim ve çok fazla sizde birçok hataya neden oluyorsa hemen geriye doğru gönderiyoruz. Sınav kaygımız bakın geriye doğru gidiyor. Bu şekilde gözlerinizi kapatıp sonsuza gönderebilirsiniz. Artık geride kaldı veya diğer bir yöntem. Sınav kaygınızı bu şekilde tutup, hani az önce de dedim, süremizde kısıtlı, zamanda da şu şekilde tutabilirsiniz. Herhangi bir objeye benzetip sonsuza doğru gönderebilirsiniz. Hangisinde kaygınız azalıyorsa o yöntemi devamlı e, mümkün olduğu kadar sınav gününe kadar kullanın. Mümkünse yerleşmesi için 21 gün ve gece...